Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlerle kara delik hakkında konuşacağım bildiğiniz gibi bu kara delik olayı hala gizemini koruyor nasıl oldu yani hala bilinmiyor ancak e, ben şu ana kadar bildiğim topladığım bilgilerle size nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışacağım Kara delik nedir arkadaşlar? Kara deli gömrlüğünün sonuna gelmiş büyük yıldızların süpernova patlaması geçirerek ve yıldızların içe göçmesiyle olur. Sonra kara delik dediğimiz çok gök cismine olur, gök cismi olur. Kara delik önlerine gelen her şeyi yutabilir. Işığı bile. Zaten bu yüzden yani görülmediğinden ismi kara delik. Kara delik ışığı bile yuttuğunda etrafı ve kendisi görülmediğinden dolayı bu ismi kara deliktir. Ve buna bu buna ayrıyetten zamanı da bükebilir. Kara deliğin çekim kuvvetinin belli bir noktasına geldikten sonra kaçamazsınız. Yani olay ufkuna geldikten sonra kara deliğin artık geri gidiş yoktur. Peki Diyelim ki kara deliğin içine düştünüz. Birinci, eğer kafanız düz bir şekilde kara deliğe bakıyorsa bazı optik ilizyonlar görerek öleceksiniz. Yani kara delik ışığı daha yuttuğundan sizin gözünüz bozulacak. İkinci, eğer yatay konumda girdiyseniz dileşme dediğimiz bir olayla karşılaşacaksınız. Yani vücudunuz öyle bir uzayacak ki en sonunda atomlardan başka bir şey kalmayacak. Arkadaşlar kara delik nasıl ve kim tarafından bulundu? Kara deliği David Albert Einstein'ın genel relativite yani izafiyet teorisine faydalanarak 1939'da Amerikalı bilim adamı Robert Oppenheimer ve Hartland Snyder tarafından açıklandı delik hakkında merak ettikleriniz ve uzmanlar tarafından cevapları. Evet arkadaşlar 10 Nisan 2019'da ilk defa deliğin resmi çekildi. Bildiğiniz gibi resmi çekildikten sonra insanları, insanların sorularını ve uzmanların cevaplarını sizler için yayınlayacağım. Birinci soru. delik şimdiye kadar neden fotoğrafı çekilmedi? Cevabı. Bu teknolojiye ulaşmak ancak şimdi mümkün oldu. İkinci soru. Karadelik'in içinde ne var? Cevabı sadece bildiğimiz kütle var. Üçüncü soru. Başka bir evrende portal olabilir mi? Cevabı belki olabilir. Teorik fiziğe göre olabilir. Evet arkadaşlar sunumumuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar şu an bir de şöyle bir soru var. Kadelik günümüz dünyasında bir tehlike oluşturuyor mu diye. Hayır arkadaşlar oluşturmuyor. Çünkü bundan zaten uzayda binlerce var. Oluştursaydı şimdiye kadar oluştururdu. Bizde bir şey konuşacağım arkadaşlar. Düşünün ki bir bilim insana çıkıp diyor ki size işte ben bir tane gizemi gizemi açıklayacağım diyor. Siz hangisini seçerdiniz? Birinci seçenek karadelin gizemini seçerdim. İkinci seçenek nötron yıldızının seçeneğini işaretlerdim. Üçüncü seçenek karanlık maddeyi merak ederdim. Yani hangisi bu üç seçenekten birini yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yani siz hangisini daha merak ediyorsanız onu yazın. Düşünün ki bunun gizemi bir gün açıklanacak. O şekilde düşünün. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlar cidden önemli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.